Orası Demirhanlı kolağı. soyu saraya dayanan köklü bir aile. Demirhanlı ailesi. Sen bir Demirhanlısın. Dik duracak, acını kimseye belli etmeyeceksin. Avamdan biri gibi sızlayıp yakararak yaşamayız mademimizi. İsteyimlemişler. Cezalar verdin mi? Verdim. En canisinden, en günahsızına kadar. Öyle olsun istemedim. <gülüyor> Orhun, kafasına bir şey koyduğumu kimse durduramaz onu. Kimsin sen? Hiram. Tek bildiğim Türk oldu. Kazadan sonra beni bulanlar satmışlar. Sen kölesin dediler. Orhun güçlüdür. Duygularına yenik düşecek biri değil. ...hele basit duygulara asla. <gülüyor> Buldular beni. Kardeşimi öldürdün. Ölüm ancak kurtuluş senin için. <gülüyor> Abartıyorsun. <Bak, gülüyor> Nihal'ın önü iyi gelmedi sen. Daha hiçbir şey abartma. Her şey daha yeni başlıyor.